Başak Burcu Erkeği özellikleri Başak Burcu erkeğinin en çok göze çarpman özelliği titizlik manyağı olmalarıdır. Tertip, düzen diye insan ömrünü yerler. Hadi insaflı davranıp dengesiz demeyelim. Sağları solları asla birbirine uymaz. Kadınlara en çok illahla ettiren çapkın olmalarıdır. Fıldır fıldır gözleriyle, içten yanmalı gönülleriyle asla flörtten geri durmayan adam tiptir bunlar. Bunların inadını en kral keçilerde bile göremezsiniz. Mükemmeliyetçi oluşları insanın vücudundaki sıvının kurumasına yol açar. İlla her şeyin en iyisini en kusursuzluğunu isterler. Olmayacaksa da olmasın derler. Kendilerine aşık oldukları için dış görünüşlerine de inanılmaz önem verirler. Yaşlanmamak için eğer biriler çıkarsa bilin ki bunun mucidi kesinlikle başak burcu erkeğidir. Mantığını her şeyin üstünde tutar. Duygusallık sadece o istediği zaman açığa çıkan bir özelliğidir. Gün içerisinde birlikte olmayı düşünmedikleri zaman dilimin neredeyse yoktur. Su içmeyi unuturlar ama birlikte olmayı düşünmeyi unutmazlar. Yapmaları şart değil. Çoğunun de çalışmaktan hunharca zevk alan bir manyak yatar. Tatilde bile iş disiplinini bozmaz, adamın üç kuruşluk keyfini boğazına tıkarlar. Herkes etkisi altında alan elektriği sayesinde kendini bir kere daha sever. Durağın hayattan neredeyse hiç hoşlanmaz. İki tane kalem pille çalışan oyuncak tavşan gibi bir oraya bir buraya zıplamak onun için yaşam standartı olur. Onun hükümdarlığı oğlak burcu kadını karşısına çıkana kadardır. Başak burcu erkeği oldukça zeki ve pratik bir zeka yapısına sahiptir. Başak burcu erkeği keskin bir zekaya sahip olduğu halde pek atılgan değildir. Başak burcu erkeği her zaman neşelidir. Enerjileri genellikle üst düzeydedir. Eğlencelidirler. Genellikle çalışkan ve hırslıdır, pes etmek nedir bilmez. Kaybetmeyi de kolay kolay kabullenemezler. Kendi bildiklerini daima doğru kabul ederler. İnsanların açıklamalarını dahi dinlemezler, inatçıdırlar. Başak Burcu erkeği ailesine daima değer verir. Onlar için her türlü fedakarlığı hazırdır. Aile büyüklerine genelde gerekli olan saygıyı gösterir. Davranışları ona göre hazırlar. Başak Burcu erkeği özgürlüğü sever, İnsanlar tarafından kısıtlanmak en çok korktukları şeydir. En bariz özellikleri çok detaycı olmalarıdır. Kimsenin aklına gelmeyecek en detay şeyler onların aklına gelir. Bu nedenle de partnerleri eğer uyum sağlamazsa oldukça zor bir çift olurlar. Ancak uyumlu bir eşe sahip olurlarsa da o eş için canlarını bile vermekten geri durmazlar. Başak Burcu'nun en büyük özelliği aşırı titiz, temiz ve kuralcı olmasıdır. Düzeni ve disiplini çok sever. Normalde çok seveceğindir ama düzeni disiplini bozulursa etrafındakileri kırar geçirir. Bu nedenle onunla çalışacak kişiler düzenli ve bakımlı olmalıdırlar. Onun bu kadar disiplinli ve titiz olması onunla çalışanları bunaltabilir. Yapılacak her işin düzenli ve disiplinli olmasına çok özen gösterir. Başak Burcu erkeği popülerdir. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplamayı başarır. Çok sempatik ve çekicidir. Bu nedenle her gittiği yerde muazzam ilgi görür. Etrafında daima birileri vardır. Arkadaşlık ilişkileri çok samimidir. Dost canlısıdır. Samimi arkadaşlarını çok eleştirir ve kırar, incitir. Ama çok çabuk da gönüllerini alır. Kırılan arkadaşları bile çok severler onu. Eğer bir şeyi beğenmediyse onu kolay dile getirir ve arkadaşını ondan caydırır. Liderlik vasfı vardır. Girdiği her ortamda sözünü dinletir. Çok çalışkandır, arı gibidir. Bir dakika yerinde duramaz, pes etmez. Azmini ve hırsını kimse geçiremez. Çünkü buna izin vermez. Başak burcu insanının en sevdiği duygu başarı duygusudur. Başarısızlığa ise asla tahammülü yoktur. Hedeflediği yere daima hedeflediği tarihten önce gelir. Çok enerjiktir. Bu nedenle aynı anda yüzlerce işi düşünüp kurtarmaya çalışır. Çok eski müzzekası vardır ama araştırmadan inceleyip süzmeden hiçbir işe tamam demez. Başak Burcu erkeği aristokrasiyi sever, elit ortamlardan hoşlanır, kültürlü, akil kişilerdir. Daima kendini eğitir. Kitap okumayı kültürel ortamları hiç kaçırmaz. Entelektüel birikime değer verir. Ailesine oldukça düşkündür. Ailesi en büyük önceliğidir. Annesi ve babasına, kardeşlerine düşkünlüğü ile bilinir. Başak Burcu erkeği oldukça sadık bir eştir. Evlendiğinde eşine sonsuza kadar sadık kalır. Başak Burcu erkeğinin en anlamadığı şey romantizmdir. Çünkü kendisi duygudan daha çok mantığa yönelir. Bu nedenle de romantik tarzda hiçbir şeyden hoşlanmaz. Dünyasında olmadığı için anlam veremez. Aslında çok iyi bir eş, çok iyi bir baba olur. Ama anlık romantizm bilmezler. Bunun sebebi hayata çok düz bakmalarıdır. Gerçekçi ve mantıksal bir göze değerlendiriyor ve akıllarına yatmayana prim vermiyorlar. Başak Burcu erkekleri çok dürüsttür ve katıyan yalan söylemez. Kendileri dürüst oldukları için yalanı da hiç sevmezler ve affetmezler. Abartısız, mütevazi bir yaşam da olsa çocuklarına ve eşine her türlü konforu hazırlarlar. Başak Burcu erkeği yüz olarak çok çekici ve seksi bir yüze sahiptir. Kendisi için saçları çok ama çok değerlidir. Öyle ki saçları yüzünden daha çok bakımı yapar. Yüz hatları belirgindir. Özellikle burnu ve çenesi oldukça belirgindir. Ağızları küçücük ve dudakları da kapkalındır. İlgi çekici gözleri vardır. Oldukça parlak bakarlar ve bakışları ile adeta baş döndürürler karşısındakinin arkadaşlar. Kendinden zarif hareketleri vardır. Bu nedenle her gittiği yerde ilgi ve alakayı üzerine toplar. Yürüyüşü, gezişi her haliyle dikkat çeker. Adeta asalet simgesidir. Gittiği her yerde merak edilir. Karizmatik ve cezbedici görünür. Her giydiği yakışsa da yakışanı bulma konusunda kararsızdır. Biraz da üşengeç olduklarından her işlerini başkaları görsün, kendileri hep hazıra düşsün isterler. Karizmatik olduklarından ve oldukça nasipli olduklarından kendilerine her işlerini halledecek birilerini bulmakta zorluk çekmezler. Giyim kuşamda zevkli olmadıklarından mutlaka birileri tarafından giydirilmeli gerekir. Başak Burcu erkeğine yakışan en güzel renk denizci mavisidir. Başak Burcu erkeği aşktan çok hoşlanmaz, romantizmden anlamaz, duygusallığını gizler. Başak Burcu erkeği karşı cinse çok zor güvenir, ürkek ve çekingen bir haldedir. O sevgisini de belli etmeden iyice gözlemler ve düşünüp taşınıp karar verir. Ama sevdimi tam seven ve bir ömür boyu süren bir karaktere sahiptir. Asla ihanet etmeyecektir, sadık bir kocadır. Temiz ve düzenli olmak, sempatik ve sevecen olmak, ailesine düşkün olmak, eşine sadık olmak, mükemmel bir baba olmak, işinde başarılı olmak, çalışkan olmak, eğlenceli olmak, dürüst olmak ve asla yalan konuşmaması, sözünde durması ve dakik olması, kibar ve naif ve cömert olması, mantıklı hareket etmesi, bir şeyi yaparken enine boyunu düşünmesi onun en belirgin olumlu özelliklerindendir. Kolay eleştirip eleştirdiği kişiyi kırması, incitmesi, aşırı titiz olması, sert olması, takıntılı olması, inatçı dediğim dedik olması, hırslanması, karamsar bir tablo çizmesi, azim ve şevk kırılması, gergin ve stresli olması en belirgin olumsuz özellikleridir. Başak Burcu erkeği oldukça şanslıdır. Öyle ki ondan saklasanız bile şansı ayağına gelir. Akıllı ve pratik zekası meşhurdur. Hızlı düşünür ve hızlı karar verir. Hayatındaki önemli insanları bile bile bir olayla harcayabilir. Hızlı olduğu için de oldukça şanslıdır. Hızlı konuşur, etraftan kişiler onun konuşmalarını pek anlamayabilirler. Bazı kişilerde o konusunda biz dinleyelim modunda olurlar. Yapı itibariyle o kadar hızlı konuşur, hızlı hareket ederler ki, hızlı karar verirler ki karşısındakileri insanları da ilk intibaları ile pek hoş olmaz, pek hoş karşılamazlar. Ancak sonra izlerimleri kendi lehine çevirmeyi çok iyi bilirler ve çok iyi gönül alırlar. Ticarette çok başarılıdırlar. Düzenli ve titiz olması ona ticarette de çok disiplin getirir. Akıl ve mantık ölçüleri ile çalışır ve çok çok kazanır. Oldukça da nasiplidir. Başak Burcu erkekleri genç yaşta zengin olmakta birebir uzmandırlar. Başak Burcu erkeğini en iyi anlayacak ve onu çok mutlu edecek Burç Boğa Burcu kadınıdır. Her ikisi de kuralcı kişilik olduğundan kolay anlaşılır, mükemmel bir çift olurlar. Ancak başak erkeği hayatına renk katmak istiyorsa, macera katmak istiyorsa, yay burcunda patron seçimini yapmalı, yapabilir, yapmalıdır. Fiziki açıdan da en önemli burç ise yengeç burcudur arkadaşlar. Kendi gibi dürüst, temiz ve titiz, düzenli kadınlardan hoşlanır. Kendini yetiştiren akıllı kadınlardan hoşlanır. İtaatkâr ve söz kadını baş tacı yapar. Fizikten de çok konuşmaya önem verir. Evet fiziktense çok konuşmaya önem verir. Fizeye önem vermez demek istemiş arkadaşlar. Güzel ve etkili konuşan bir kadın için yapamayacağı bir şey yoktur. Temizlik ve düzenden çok hoşlanır. Antika eşya düşkünü olur. Araştırma yapmaktan hoşlanır. Özellikle de sağlık alanında araştırıp bir şeyler öğrenmeyi pek severler. Başak Burcu erkeğine kitap alın. Kitap okuması için masa alın. Böyle şeylerden çok hoşlanır. Başak Burcu erkeğinin güzellik anlayışı birazcık farklıdır. Güzellik eşittir, naifliktir onun için. Burada bahsi geçen güzellik takıp takıştırmak, sürüp sürüştürmek değildir. Sade ama bakımlı olmaktır. Öyle üstün körü taranmış bir saç ile bir Başak erkeğinin ilk buluşmada tavlamanız imkansızdır. Şık olun ama abartmayın. Temiz olun. Fazla karmaşık desenler tercih etmeyin. Başak Burcu erkeği detaycıdır. Kıyafetinizin düzenine kaybolup sizi unutmasını istemezsiniz. Mümkünse tek renk ve toprak tonlarını tercih edin. Kıyafet, saç, makyaj tamam. Masaya oturdunuz. Menü geldi ve sipariş vereceksiniz. Mümkünse mekanın menüsünü önceden inceleyin ve favori tatlarınızı belirleyin. En az kalorili olan, en sağlıklı olan gibi bu favori favorilerinizi belirleyin. Başak Burcu erkeği kendine çok iyi bakar. Sizin de kendisine iyi bakmanız hoşuna gider. Üstüne üstlük sağlıklı bir seçimi ona da tavsiye etmeniz çok çok hoşuna gider. Yemek siparişinde verdiniz, başladınız sohbet etmeye. Başak Burcu erkeğinin en son pişirdiğiniz yemekten, son aldığınız kıyafetten ya da entrant markalardan bahsetmeniz pek de ilgisini çekmez. Aynı şekilde gelecek hayallerinizden bahsetmenizin de faydası olmaz. Anlattıklarınız analitik olmalıdır. Belli bir hedefle hayatına devam eden kadınları severler. İşinizden, kariyer hedeflerinizden ve hobilerinizden bahsedin ama hepsine neden sonuç ilişkilerini ekleyin. Örneğin reklamcısınız, reklam ajansında çalışıyorsunuz. Markalar ile tüketiciyi ilk buluşturan olmanın sizi ne kadar heyecanlandırdığından söz edin. Hayallerinizden bahsedecekseniz de uygulanabilir şeyler, somut şeyler olmasını tercih edin. Kendinizden bahsedin. Muhtemelen siz bunu yaparken sizi binlerce soru soracaktır. Anlatma sırası ona geldi ve ilk konu tabii ki işi olur. Çok uzun bir süreyi sadece iş yerinde yaptıklarını... Yaptığı yeni anlaşmaları, konuşmaları, görüşmeleri, kariyer hedeflerini anlatarak geçirir. Bir süre sonra sıkılıp dudak bükerseniz kaybedersiniz. Başak Bucu erkeği iş koniktir. İşinde saatler geçirir. O yüzden dikkatli olun. Çok pratik olduğu için işine çok uzun süre ayırması gerekmese de iş hayatı onun en oldukça önemlidir. Telefonu iş hayatı sebebiyle çok sık çalar. Anlayış göstermeniz lazım. Sonuçta gerçek bir potansiyel iş adamıyla emekli olduğunuzu unutmamanız gerekir. Hem buluşmanın sebebiyle hem de her şeyi en mükemmel hale getirme takıntısı sebebiyle oldukça gergin ve endişeli gözükebilir. Zaten bu erkek sık sık birçok konu hakkında endişe duyar. Tüm analitik yapısının altında romantik bir erkek vardır. Bunu size hissettirmek ister. Onun için bu halini tatlı tatlı dağıtabilirsiniz. Endişeli halini tatlı tatlı dağıtabilirsiniz. Kendini sizin yanınızda çok iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz ve hissedecektir. Bu hissi tekrar yaşamak için sizinle bulaşabilir. Her şey yolunda gitti ve ilk buluşmanın sonuna geldiniz. Belki sizi evinize bıraktı. Sakın onu evinize davet etmeyin. İlk buluşmanızda elinizi tutmayın, öpüşmeyin. Başak Burcu erkeğin hiç belli etmese de bile konservatif bir tarafı vardır. Toprak grubu erkeği olduğu için emin olduğu şeylere adım atmak ister ve şıp diye bir ilişkin içine düşmekten hiç hoşlanmaz. O yüzden ondan aksi bir talep gelmedikçe ilk buluşmada mesafenizi korumanızda fayda var. Onun arkadaşı da olabilirsiniz. Sevgilisi de olabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarla birlikte olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ altı kutucuktan tıkladığınızda her konularla ilgili güzel videolarımız var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemeye devam ederseniz de seviniriz. Abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkürler.